Ben Merhaba, ben Faith Merhaba, ben Merhaba, ben Ya yeri, sen k ne Aaa. yapıyorsun oğlum? Ya yeri ya? Bu ne oğlum ya? Merhaba, ben Allah Allah. Merhaba, ben Allah Allah. Allah. Merhaba, ben Merhaba, ben Merhaba. Sen senin aran seni sıkışıyor. <gülme> senin aran sıkışıyor. Senin aran sıkışıyor. Ay işte ne Değil mi? Değil Sikişim sikişim sikişim sikişim ya bu ne oğlum bunlar ne ya Var mı böyle bu arada kaçıracağımız eşe edit medit bilmem ne falan var mı arkadaşlar Kemal bak bir daha atıyorum Ananı sikim bu bak nasıl öldürecek Kendine müslah oda ise oynuyor ama sadece küfürler mi Selam. Bak, hedefine baktıkça. Ananı sikeyim. E ananı sikeyim. Şunu araştırdım, onu araştırdım. E, hiçbir şey yok ananı sikeyim. Ananı sikeyim. North East. Ne oluyor ananı sikeyim? Adam ananı sikeyim. Bura mı? Ananı sikeyim. <gülüyor> Oğlum böyle çok daha olmuş. Ne oluyor ya? O çocuğu yüzünden bak. Siir dedi. Ananı sikeyim. Evet, ki gizli dedik. Ananı sikeyim. İyi ki gizli dedik ya. Kurtla dövüşmeye başladılar. Ananı sıkayım. Ananı sıkayım. Ben <gülüyor> bunun bir anasını sıkayım şimdi. dur. Yiyelim. <gülüyor> sıkmış, sıkmış. Doymamışım. Bir de sıkayım diye uyarısını da yapmışım ya yani. Yine ne aradı bu adam? Ananı sıkayım. Ne yapacağım bunu anladım. Heyecana bak. Ananı sıkarım. Nerelere re geçiyom lan? Ananı sıkayım. Oğlum o. çok kötü küfür alışkanlığı. Aa ağzıma yapışmış. Oğlum, oğlum dur oğlum. dur bak seni bak Ananı sıkayım. Şey Atlışı gördün mü? Aleykümselam Alicim. Ya öğrenmişsiniz. Eyvallah. Ne yani, öğrenmiş? Hepsinde de bir laf yön ya yani. Bunda da böyle bir ha hava yani. Bir afra tafra yani. Allah razı ben onu senden attım. Bir tane deli geldi bak YouTube'a attım. <gülüyor> Doğru. Doğru sen 12 saat yapıyordun. Ne oldu? Kafamızsın? Yaptım 12 saat oldu. 2000'liyen falan çıktı. Halled soldur. <gülüyor> Ananı sikeyim. Buradan tırmanır mı? Assassin ananı s**erim! Ya ananı s**eyim. <gülüyor> oğlum oğlum. <gülüyor> no ananı s**eyim iki tane bir de. Ananı s**eyim gördün mü hareketi? Bu <gülüyor> ne ananı s**eyim? Bu oyun bozuk he. Yapma. Ananı s**eyim adamı. <gülüyor> ananı s**eyim bura ne böyle? <gülüyor> Aa bir daha de, etmeyeceğim küfür. Hep de <gülüyor> bir yaptım, şey abi. diyeceğim. Küfür etmek bir yana hep de anneye farkında mısın? Oğlum yani böyle, hayır böyle ağzıma nokta işareti gibi. Evet evet normal bir küfür değil artık ana bacı yani Ben ne diyorum? Benim de noktam ne koyayım diyorum Yani, yani böyle. <gülüyor> Sen ya Oğlum bak. böyle bir şey yok yok niye böyle bir şey Ya bunu kim paylaşıyor Aha. ya? Kim uydurdu onun böyle bir hikayeyi? Ya o üç da, gün ben, bekleyin anlayacağınız zaten eksen Aha. değil aga söyleriz zaten Ya çıktı skorttan Ben çıktım çıktım Allah Allah Çağrı mı söyledi? Ya Çağrı ortalığı karıştırdı değil mi yayınında falan Eksen değil akalar netflix <gülüyor> <gülüyor> Hayır herhangi bir dizi, film, bir şey projesi değil oğlum 2-3 gün bekleyin zaten göreceğiniz ya Allah Allah Bitti mi Bitti mi bu Eksen? ha bitmemiş Bit herhalde Kapasana kemal şu fotoğrafı <gülüyor> Apple TV diyor hadi, Oğlum hadi bu çok kötü ya. bunu bak bitirelim arkadaşlar bu Ne küfürmüş oğlum bu böyle Maksimum bunu koyayım diyorum ben de bıraktım küfürü. Ben vallahi bırakıyorum Bırak ha. Ananı, ananı sikeyim. Herkese gösterdik herkese. Senin ananı sikeyim be. ya. Demiyorum yayını sen tek ananı. Hay be. Bak. Ananı sikeyim. Bak ananı sikeyim köpek varmış. Bak. Ananı sikeyim gördün mü hareketi? Bak. Ananı sikeyim bu küf. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim arada kaldım. Tamam dur. Aynen. Ananı sikeyim ya. Adam Ananı sikeyim de kutu var ya. Her düşman anasını sikmiş. Ee? Oğlum harbiden metteker düşman öldürmeden gitmiş de anasına sövmüşüm ben anlamadım ki bu olayı. Onun bir anasını sikeyim. Yani <gülüyor> önce önce de etmiş sonra Şuna bak peki burada uyarı geçiyorum bak. Kutu var ya onun bir anasını sikeyim. Kutu kutu ya. <gülüyor> Kutunun anasını sikeyim bu nasıl bir şey? Senaryo <gülüyor> anasını. Anasını kim tam altımızda bir şey. Ananı nasıl senin? Ana nasıl kim böyle sikilin? Ne oldu şimdi? <gülüyor> Ulan Ali bu dönene kadar. Ana nasıl amına gururum bu? Senin ana nasıl bak? Bana niye şöyle bir daha nasıl bu Sen bana ne küfür ettin? Bana ne küfür ettin? <gülüyor> Oğlum öyle havaya ediyorum, ağzıma yapışmış. A Aa! Adam single player oyun oynuyor. Discord'da duruyorum sessiz. Benim anama sövüyor durdu Ben bu oyun oynarken bak coşuyorum ben bu oyunu oynarken ha. normalde etmiyorsun. He. Baba, sen kullanmıyorsun değil mi? Anasını siktik Baba anasını siktiler lan. Bunu trafikten. Durun be ananızı sikeyim be. Ananızı sikeyim. Bunların hepsini bayıltıp mürettebatı alacaktık ya. Yav ananı sikiyim yine gereksiz gereksiz yerlere Ananı sikiyim altı level olduk dur bir şeyler vardır kesin Ananı sikiyim Orospu çocuklar sizde savaşsanız da karşıda savaşıyorum böyle Ananı sikiyim yanlış yer atladım bak Ananı sikiyim köpek balığı yedi Ananı sikiyim. Oğlum çok çok bunu bir daha sakın yapmayın bunu Aa bunu kaç bölümde bu kadar sövdüm ben Bir yayın La siktir git bu bir yayın değil oğlum Bak yine sövdün. Hadi özür gelin. diliyorum. Özür diliyorum, özür diliyorum, diliyorum. Adal siktir gitlere ditlesenize. Yo, çok yoktur o. De. Bunun devamı olarak iki video daha var. Nasıl ya? <gülüyor> Nasıl oğlum? Şeye baksana bi Kemal. Steam'den Assassin's Creed saatine bak. Kaç saat? Aynen kaç saatte kaç küfür etmişsin ona bakalım. Kaç saatlik küfür etmişsin. Keşke sayış da koysaymış mesela kaç tane etmişim o da ise 10, on, 16. 16 saat. 16 saat. ediyorsun. Bu video kaç dakika? Ne oldu lan çıktı? Ha, Anlos Bey hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Video kaç dakika? 3 dakika, 3 dakika 31 saniye. <gülüyor> tamam. Ee, iki video Aslında daha var. Aslında oğlum bir şey diyeceğim. 16 saate 5 dakika çok değil lan ee de pencere. devam et. Kapatırsın o gençler bir şeyim 16 saat oyun oynamışım 5 dakika sövmüşüm. 5 dakika değil, iki video daha var diyor. 15 dakika. Evet ama o zaman 15 dakika değil oğlum o. <gülüyor> Bunu da yaz. Ne demek? Ya bir dakika. de ağlarda koy. 16 saatte sadece 10 dakika küfür var. Bence o da ne böyle... biliyorsun? Ya, 3 saniye 3 saniye. Her küfür 3 saniye desek. Aynen. Dakikada 20 küfür yapan. 10 beni. dakikada 10 dakikada e bu... 200 küfür. 16 dakikada 200 kere anaya sövmüşsün. E bu aileler falan aklı o zaman. E bu diyorlar küfür e, müfür çok var. Şey küfür yok. Pardon. Yeter Bu kanalda bu kanalda bu saatten sonra küfür yasaklandı arkadaşlar. Onu Ama söyleyeyim. Ama tüm küfürler değil. Mesela amına koyayım. Küfürler yok. değil ya. O çok seksist o da olmaz. Hangisi serbest onu söyle onu Bence yani. şey iyi abi götünü ayağımı sokayım bence. Anam er baba. Ya oğlum şurada Allah Olsun. aşkına Şurada 20 bin insan izliyor tamam mı? Gel, bu şurada ettin laflara bak ya. Yok, ettin ters et. Ter... Sabahtan beri delik bırakmadın. Ben mi götün ayağını sokunca laf oluyor aman koyayım. Delik <gülüyor> Sabahtan beri oraya sokuyorsun, <gülüyor> buraya sokuyorsun. Ama delik bırakmadı kanka. Bırak deliye ana bırakmadı. 25 9 mu? Gençler bir şey diyeceğim. Bugün bir tık abartı mı orlacağız? Şunun 5K falan. <gülüyor> şey... <gülüyor> Bunu 5K'ya indirsek mi bak yeni bir ovracağız. Çünkü bu biliyorum 40'tan sonra elinden biliyorum.